Herkese merhabalar. Ben Hüseyin Ocak. Dün bir video atmıştım. Ümmü Seif'in olayı hakkında yapmış olduğum araştırmaları sizlere aktarmıştım. O videoyu oldukça sevdiniz ve ben de bunun biraz daha detaylandırılmış araştırmasını sizlerle sunmak istedim, sizlere aktarmak istedim. Bu videoda elimde bazı bilgiler var. Ümmü Seif olayında veya işte Om Seif olayında iki türlü söyleniyor ismi. Ben Ümmü Seif demeyi tercih ediyorum. Bu olayda araştırabileceğimiz haber kaynakları oldukça sınırlı. Yani 3-4 tanesi de bu olayı işlemiş. Zaten ulusal basında, Türk medyasında e, herhangi bir haber falan kesinlikle yok. Sadece bazı küçük çaplı haber siteleri bunu haberleştirmiş ve YouTube kanalları. Fakat YouTube kanallarında da şu konuda güvenilmiyor. Herkes duymak istediği şey, hani böyle bir insanlarda e, daha abartmalıyım tarzında görüşler, ifadeler olduğu için e, kimin doğru, kimin yanlış dediği anlaşılmıyor. Ben de bunları araştırdım. Ve en mantıklı olanlarını sizlere sunmak istedim. Gelelim Ümmü Seyf'in yayınladığı son videoya. Ümmü Seyf bir tane video yayınladı. Bütün bu olaylardan, gelişmelerden sonra bilmiş olduğunuz üzere şu işareti yapmış olduğu bir tane video vardı. Bu videodan sonra da bir iki gün arayla bir tane daha video attı. Şimdi isterseniz o videoyu hep birlikte izleyelim. Ardından o videoda bizlere ne demiş bunu açıklayalım. İntu altyu habaybi. سؤالكن عني خلصني من قصة كبيرة بخبركن عنا بس لتخلص شكرا كتير للاحفتكن تجاهي بشكر كمان السلطات التركية اللي اتدخلت وتابعت الموضوع أنا بسببكن بخير بحبكن Videoda siz benim ailemsiniz, sizin sayenizde iyi olduğum Türk polisine teşekkür ederim. Siz olmasaydınız her şey daha başka olabilirdi. İçinde bulunduğum durumdan kurtulunca sizlere bilgi vereceğim demiş. Acaba... İçinde bulunduğu durum burada ne? Ee, bu videoda Burak Güngör'ün bir videosunda, son videosunda, bunları hemen bir saat önce çekmiş. O videoda yapmış olduğu bir araştırma sonucunda Ümmü Mersin'e taşındığını, Mersin'in Mezidli ilçesinde bir villa tuttuğunu beyan etti orada. Yani kendisi net olarak bunu söylemedi ama öyle düşünüldüğünü söyledi. Şimdi ben Mersinli birisiyim ve az çok Mersin medyasını da tanıyan birisiyim. Yani böyle bir haber... Ortaklanırken ve Ümmü Seif'in Mersin'de yaşama ihtimali varsa muhtemelen bizim yerel medyamız yani Mersin'de faaliyet gösteren yerel medya bunun üzerine giderdi. Ama olayın şöyle bir değişik tarafı var. Şimdi bu Ümmü Seif olayında ne hikmettir ki konuşanlar ağırlıklı olarak Suriyeliler, Suriyelilerin çekmiş olduğu videolar var YouTube'da hakim olarak ve onlar da aşırı da his de apartarak bu haberleri sunuyor yani e işte yok Ümmü Seyf yerde yatarken fotoğrafı var. İşte Ümmü Seyf şu başına geldi, şöyle oldu, işte şurada görüldü, evinden aldılar falan. Ama videoya girdiğinizde bunların hiçbirini görmeniz mümkün değil. Fakat şöyle bir durum söz konusu Ümmü geceyi karakolda geçirdiğini söyleyenler var. Mersin'de şu anda karakolda olduğunu iddia edenler var. Fakat e, bu da benim ilgincime, garibime giden bir konu. E, ne hikmetse polis bunun gizlilik kapsamında yürütüldüğünü söylemiş birkaç kişiye. Yani birkaç kişi Ümmü Seyf hakkında ihbarda bulunuyor. Poliste aynen haberimiz var. Bu konuyla ilgili çalışıyoruz fakat gizlilik dolayısıyla basına herhangi bir şey paylaşmıyoruz diye de belirtmiş. Şimdi Burak Güngör'ün son videosunda Burak Güngör Ümmü Seyf'in komşusuyla bir röportaj tarzında bir şey gerçekleştirmiş. O videoyu da izleyebilirsiniz bu arada. Videoda Röportaj veren Ümmü Seyf'in eski komşusu şöyle diyor işte Ümmü Seyf alım gücü düşük olduğu için araba bir evde oturuyordu. Fakat bazı söylentilere göre de e, bu tabii takipçilerin uydurması da olabilir. komşunun dediği şu şekilde e, babasıyla geçinemiyordu, babasıyla kavgalıydı diye haberleri çıktı ama babasıyla yaşıyordu diyor. Burak Güngör de bunu istinaden yapmış olduğu araştırmalar sonrasında da Ümmü Seyf'in babasıyla arasının kötü olduğunu Belki de babasının Ümmü Seyfin, YouTuber olmak istemediği için e, böyle bir baskı yaptığını düşünüyordu. Şimdi ben Mersinli birisi olarak, Mezit'te zaten çok sayıda villa yok ama böyle bir şey yapıp işte oraları görüntülemek maksadıyla... Oraya gitsem özel hayatın gizliliğini ihmal etmiş olurum. Bu da örnek bir davranış olmaz. En azından bunu yapmak istemedim. Peki Ümmü Seyf gerçekten kaçırıldı mı? Veya Ümmü Seyf'in başına bir olay mı geldi? Neden YouTube'u bir anda bıraktığını ve şu el işaretini yaptı? Şimdi ilk videomda ben bu el işaretinin anlamını sizlere anlatmıştım. Ve ihtimaller üzerinde durmuştuk. Çünkü videoda görmüş olduğunuz üzere dikkat ettiyseniz eğer göz hareketleri... Hiç normal bir kişinin göz hareketleriymiş gibi değil. Yani o videoyu çekerken oldukça tedirgin bir yapıya sahip. Yani o videoyu kapatırken de hani birileri beni izliyor mu acaba bir şey olacak mı tarzından... ...bir etrafına baktığını da görmeniz mümkün eğer dikkatli izlediyseniz o videoyu. Bazı YouTube kanalları da bu konuyu işliyor Türk YouTube kanalları. Onlar da ihtimaller üzerinde durmuşlar. Fakat bir kişinin videosunun altına Ümmü Seif'in kardeşinin olabileceğini düşünerekten bir yorum gelmiş biziz bizi merak etmeyin diye. Fakat ben buna inanmadım. Çünkü kolay bir şey yani böyle izlenme alabilmek için, burada kanal sahibine kesinlikle bir şey demiyorum ama izlenme alabilmek için o isimle bir kanal oluşturup yorum atman 2-3 saniyene bile almaz. İlk etapta Gaziantep'te yaşayan, ardında şu anki söylentilere göre Mersin'in Mezitli ilçesine taşınmış Ümmü Seyf, Acaba şu an nerede diye birçok kişi merak ediyor. Bazı varsayımlar üzerinde durulmuş ve bu varsayımlar üzerinde de işte jandarma olaya müdahale etti tarzında bir video gördüm. videonun başlıkla alakası yok. Birkaç Suriyeli Ümmü Seyf hakkında fotoğraflar paylaşmış fakat o fotoğrafların video içeriğiyle alakası yok. Bazı YouTube kanalları Ümmü Seyf'in Mersin'de bir karakolda olduğunu ve geceyi orada geçirdiğini söylemiş fakat Mersin'in yerel medyasında buna benzer herhangi bir haber kesinlikle yok. Evet sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Acaba Ümmüseyf'e ne oldu veya seife ne oldu? Çünkü iki telaffuzla söylenen bir ismi var. Ben Türkçe olarak söylemeyi tercih ediyorum. Ümmüseyf diye söyleniyordu sanırım. Ümmüseyf'e ne oldu? Sizler ne düşünüyorsunuz? Veya konu hakkında araştırma yapan bilgi sahibi olan varsa da bu videonun altına kesinlikle yorumlarınızı bekliyorum. Herhangi bir gelişme bilgi olursa yine bu kanal üzerinden an, an sizlere aktarmaya devam edeceğim. Sizler de bu videoları kaçırmamak için kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bu konu hakkındaki görüşlerinizi de yorum olarak bana iletmeyi unutmayınız. Bir diğer videoya dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. كنتو عائلتي وحبايبي سؤالكن عني خلصني من قصة كبيرة بخبركن عنها بس لتخلص شكرا كثير للهفتكن تجاهي بشكر كمان السلطات التركية اللي اتدخلت وتابعت الموضوع أنا بسببكن بخير بحبكن